Olurum. Sağ ol maharap. Ol. Kurban olurum. Duanı et bize. Sağ ol annesinin. Sağ ol. Sağ ol. Sorun. Eee mimarım ben yeni Öyle bitirdim. Ooo evet. evet. çok hoş. Teşekkür ederim. Ben diyorum dünyaya bir daha gelirsem mimar olacağım. <gülüyor> ya, o kadar ediniz. seviyorum mesleğini. Nerede okudun? Ankara'da. Okumda. Başarılar dilerim. buradan mı yapıyorsun? Evet evet buradayım. Şehirlerimizin en çok size şey ihtiyacı var bu ya. depremden sonra. Unutma. Tamam, tamam mı? Çok Hadi bakalım. Ederim. Sen Aynı tezgahın var? Var evet. Alıp satıyorsun. Ben alıp da Üretimde satıyorum. Üretim de var. Üretimde var. var var var evet. Köydeyim. Yoksa... Köy Burucuk'ta. Sıraç Anladım. Mahallesi'nde. Evet. Sağ olasın. Televizyondakiyle aynısı. Sağ ol ablam teşekkür <gülüyor> ederim. Aynen. İyi yani pas atan yavan yere annesi burada bir, bir kere. Kere. Daha sabim oldu galiba. <gülüyor> Hadi ben ben biraz. <gülüyor> açık olsun. Ekrem Hoca'yı İnşallah. Hadi, vereyim, <gülüyor> acaba. Acaba. Evet ya ya. Yakından Şu görmek güzel şey. Durban evet, olurum ya, sana. Sağ, sağ. Zaten Sağ ol ablacığım. Oğlum benim. Hayırlı olsun. Hayırlı işlerin olsun ablacığım. Hadi. Halimizi abi çok teşekkürler. Kaldırmayalım tamam. siz size. Hadi, İçin, şirin çok şirin, sağ olun başkanım. İlerleyelim. İlerleyelim. Susut, susut. Elimdeyiz. Hepsi hayırlı değmeyin Başkanım iyi maçlar Başkanım eşimi hamiledi. Ayakta hemen. Hemen Gel, gel, gel. geleceğim. Yani. Zeyre de, hadi gel, gel, hadi. Güzel kardeşim benim. Hadi bakalım. Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Allah ﷻ olsun. Güzelleri de kırmayalım. Ay, şey çek. Çek. Gel. gel gel gel gel. Hadi bak. Beraber Sen sen. Gel şuraya geç. Gel. Hadi Gel gel gel güzel adam. Diye Olsun tabi. Hepiniz geçinmesin. Bence de olacaktır. Gel. Başarılar. <gülüyor> Ama ben şartını söyleyeyim mi sana? Anneni sakın üzme, tamam mı? Anlaştık mı kızım? Hadi bakalım. Ner herhalde? Ver İbrahim, ben çekim. <gülüyor> Selmi. <gülüyor> Eline yemeğine sağlık. Allah olsun. Lağna da güzel evet. ha? Evet. İkisini. <gülüyor> Hiçcenim. Evet ya şey bu evet. ya? Evet, geliyor Açalım Biraz açalım. Çekiyorum efendim. Buyurun. Çektim efendim, buyurun. nerede? olsun Çok olsun. akşam. Başkanım sarılabilir miyiz? Sarılırsınız. Başkanım ben nasıl? de sarılırsam çok güzel olur ya. Yani. Sizi göreceğim çok, çok kişi hissediyorum kendimi. Doğru. İyi <gülüyor> misiniz? İyiyiz evet. başkanım. Kurtarın bizi vallahi. kurtarın. Daha Daha i̇yi ki mi? varsınız. Çok, çok güveniyorum ben de size. Ben Beraberce başkanım. başaracağız. Yani, Görüceksiniz inşallah. Tamam inşallah. çekeceğiz. Gel. Verilin de arkadaşım, verileceğin de. Başkanım hoş geldin. Ben iyiyim başkanım. Tamam Başkanım. Tabanfadan geldim. Söz. Söz. Başkanım. Bunlar, Her şey ateş bunlar, bunlar Admi iş yeri berbat et. Biz ehil insanlarla bu işi düzelteceğiz, düzelteceğiz. göreceksiniz. Seni görmekten mutluluk duydum. sağ, ol, sağ ol. ol. Hayırlı pazarlarınız olsun. Bereketli olsun. Olsun. Olsun. olsun. Kolay gelsin. Olsun. Benim babaannem, anneannem, bütün ailenin, kızlarının, gelinlerinin ürünlerini toplan, pazara getirir, satarlardı. Ben de sırtımda taşırdım onları. Trabzon'da kadın pazarımız vardı bizim. Bir de Akçabat'ta salı pazarı. Annemin de tereyağını çok beğenirlerdi. He. Evet. Anneme yani böyle altı yedi tane ayıptır söylemesi ineği vardı ama evet. çok iyi sebzeleri üretirdi evet. falan. Şey Onun için benim an, anneciğimin böyle çok derim ki dünyada gördüğüm en iyi şey. E, çiftçi. Aynen. En iyi Aynen. çiftçi. Aynen. Siz de öylesiniz. Siz Bereketin bol olsun. Tereyağını benim götüm. Vallahi hanım hanım bakıyor orada. Benim Geliyor. Gülekanım. Bir dakika. Bir dakika. Tezgah otur otur <gülüyor> anacığım otur kalkma kalkma, Zavukta, ederim, Nasıl, kalkma, kalkma iyi <gülüyor> misiniz Olsun, bak, şey. bak diyorum ki benim anneannem anne de, de, anne, de babaannem de böyle bizim otururdu bizim ikisi ama, bütün kızların baksana, bütün e, gelinlerinin ürünlerini alır getirir satardı ondan sonra akşam dağıtır ama benim babaannem ve anne ben de onların evet. getirdiği ürünleri taşırdım sabah pazara doğru. ama Tabii. şey yani ürünlerimiz fazlaydı patatesi evet. işte ne bileyim eee fasulyesi marulu maydanozu ıspanağı zaman şey zaman zamanına değil. göre onun için benzi görünce dedim var burada bir tane anneanne, anne bir tane anne Bir merhaba diyeyim onlara. Sağ ol. Hoş geldiniz. Bereketin anne. bol olsun. Amin. Hadi Amin. bakalım. Amin. Rast gelsin. Bu eskilerin de şey birlikte durmak. Şimdi herkes kandıydı. Öyle. Öyle. Bir, bir tencere kaynatmak <gülüyor> var. Kışlığı <bir> şey yok. <gülüyor> Öyle Onu kaynada bunu çok. Işte biz gene birlikte <gülüyor> üretmeyi başarmamız lazım. Vallahi boşalalım. başarabiliriz. Başarabiliriz. başarabiliriz. Evet, evet. Yoksa evet. öbür türlü köyler boşalıyor. Yine çocuğu. Allah razı olsun çocuğum. Vallahi tekrâmda bir sürü insanlarımız Öyle. öyle, öyle, öyle. Evet. Onlar bir yüz, bir senede. Biz canımız milli. Kurban olurum Allah sana. İşte böyle. Şey onlar, onlar öyle değil, öyle değil. Tedbirimiz alacağız. Evet. Sen evet. Bu, evet. bu diri yıkarsan, evet. direk evet. yıkılırsa direk durur mu? Tam öyle. Bu bacağım olmasa düzgün, bu bacağım üstünde durur muyum? Bunu düzgün, bunu, bunu düzgün <gülüyor> yapmazsan e, olmaz. olmaz. Kurban olurum sana. Ben öyle, ben Pist. doğruya doğru. Ben bundan geldim ben şimdi. Kur'anımı sürdüm öyle geldim böyle. Allah'ı tanıyor. Bak bu başka hiçbir şey değil. Bu koları düzgün diyorsun. yaparsan ha? o bina yıkılmaz. Aynen. Bina evet, yıkılmaz. Aynen. Bina yıkılmıyor. Binayı duvar yıkılıyor. Tabii. İnsanlar yıkıyor. Yapamıyor işte. Yapıyor. İnsanlar yıkıyor. Haklısın. Altta kalanın tepesine bir ııı e, dertme vuruyla. Başka bir Haklısın. şey yok. Vallahi birine şey sağlık. Hadi. Hayırlı, bereketli ol, günün ol. olsun inşallah. Amin. Allah hayırlı olsun. Hadi, hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Abla, abla bir saniye. İlçelerimizden, Başkanım hoş geldiniz. Çok sağ olun. İyi partiler, eski başkanı milletvekili. Başkanım, başkanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Necati abiza sevgiden selamlar. Ekan abi hoş Tamam. Evet. Gel abi. Gel. Gel sen de. Başka. Başka. Burada mı Başka. Başka. Başka. Başka. Sağ sağlar. Sağ. Sağ <Norado manga> <máquina> <Maßnahmen> <S Monday> <Toplat pipelines> Hadi. Şey aşağıya bekliyoruz sizi mitinge bekliyoruz. Olur burada, olur Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. <Gülüyor>